Merhaba arkadaşlar, bugün bir bahçede geziye çıkacağız sizlerle birlikte. Evet, bahçemize dikebileceğimiz bir çeşit fidanın ya da ağacın piyasasını düşünelim. Bu eksen, bahsi geçen bitkinin niceliği diyelim. Sene başına dikilen bitki sayısı da 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon. Bunlar bir ağaç türü için oldukça yüksek rakamlar ama bu ağacın ülke çapında dikildiğini düşünelim biz. Evet bunlar ülkede sene başına dikilen ağaç sayısı Bu eksende ise ağaç başına ödenen fiyatı belirteceğiz. Bunlar da 10 lira, 20 lira, 30 lira ve 40 lira Nihai maliyet yani arz eğrisini düşünelim şimdi Birinin bu ağacı bahçesine dikmesi, büyütmesi ve yeniden dikmesi için en az 10 lira ödemesi gerekli bunu izleyen her ağaç daha pahalı olacak. O halde nihai maliyet eğrimiz şöyle bir şey olacak. Buna arz eğrisi de denebilir. Gelelim talep eğrisine. İlk ağaç onu diken kişi için çok karlı olacak. Dikilen ağaç sayısı arttıkça kar düşecek. O halde talep eğrimiz de şöyle bir şey olacak. İşte ağacımızın piyasa grafiği. Bu ağacımıza cici ağaç diyelim, evet adı cici ağaç olsun. İşler aynen bu şekilde gittiğinde, buralarda bir yerde doğal bir denge oluşacak. Yaklaşık olarak yılda neredeyse 2.7 milyon ağaca denk düşüyor ve bu dengeye göre ağaç başına yaklaşık 20 lira fiyat ödeniyor. Bu çizdiğim yerde ise sağlanan kar, ağacın alıcısı olan müşteriler ve üreticiler arasında Paylaşılıyor. Şimdi diyelim ki bir araştırma raporu yayınlanıyor ve ağacımızın yani cici ağacın bir sürü faydası olduğu ortaya çıkıyor. Mesela haşerelerle mücadelede yararlı olduğu belirtiliyor. İnsanların sevmediği haşereleri, sinekleri uzak tuttuğu yazılıyor. Hatta havadaki oksijen miktarını artırdığı da ekleniyor bu haberlere. Bir de bunların üzerine ağacımızın güzel göründüğünü de düşünelim. Ağaç sizin olmasa, komşunuzun bahçesinde olsa bile, baktığınızda size huzur verdiği söyleniyor. Yani bu ağaç, göze de hoş görünüyormuş. Bu yayınlanan araştırmada, tüm bu özelliklerin haşerelerle mücadele, havanın kalitesini artırma ve estetiğin ağaç başına 10 lirayla mümkün olduğu belirtiliyor. Yani yalnızca ağacın sahibi değil, toplumun geri kalanı da bu ağacın faydalarından yararlanıyormuş Yani bir dışsal marjinal fayda söz konusu Demek ki burada olumlu dışsallıktan bahsediyoruz Tanesi 10 liraya dikilen bu ağacın dışsal marjinal faydası mevcutmuş diyoruz Peki bunu denklemimize nasıl katarız? Bu fiyat ve nicelik dengesine bakarak çevremizde bu ağaçlardan yeterli sayıda olup olmadığına nasıl karar veririz? Daha önceki videolarda olumsuz dışsallık örnekleri vermiştik Marjinal dışsal maliyet durumu söz konusuydu ve biz de bunu fiyat eğrisine eklemiştik Şimdi ise marjinal dışsal fayda söz konusu yani olumlu dışsallık durumu O halde bu faydayı marjinal fayda eğrisine ekleyebiliriz. Bu gördüğümüz mor eğri alıcının sağladığı fayda. Buna toplumun sağladığı faydayı ekleyelim. Toplum 10 liradan daha fazla fayda sağlıyor. 3,5 milyona yakın bir ağaç var. 10 liralık bir fayda vardı ama toplumun sağladığı 10 liralık ek faydayı da eklersek grafiğimizde buraya çıkacağız. Bu ilk ağaç neredeyse 50 liralık bir faydası vardı Toplumun sağladığı fayda da eklenince 60 liraya çıkacak O halde Sosyal fayda bu talep eğrisini 10 lira yukarı çekecek Buna marjinal fayda artı dışsal marjinal fayda eğrisi diyebiliriz Bu haliyle dikilen her bir ağaçla Toplumun tümünün sağladığı faydayı gösteriyor ancak bu yeni eğriye baktığımızda, yeni bir denge fiyatı da oluştuğunu görüyoruz Denge fiyatımız artıp 27 liraya yaklaşıyor ve üretim miktarı da yaklaşık 3.3 milyon ağaca çıkıyor Piyasayı bu ek faydayı hesaba katmadan kurarsak eğer, tüm bu koca kar payını es geçmiş oluyoruz yani piyasa doğal denge fiyatı ve niceliğiyle düşünülürse 2.7 milyon ağaç üreteceğiz ve bunun Topluma olan faydası, yeşille çizdiğim bu kısım Alıcıya olan faydası, buradaki sarı ile çizdiğim kısım Ve üreticinin karı da burada Pembe ile çizdiğim bu kısım olacak Ancak bu şekilde toplumun sağlayacağı faydayı es geçmiş oluyoruz Toplumun bakış açısından baktığımızda, turuncuyla çizdiğim bu alan zarar oluyor. Yani üreticiyi daha fazla ağaç üretilmesi için teşvik etmediğimiz zaman bu kadar faydayı çöpe atmış oluyoruz. Bu durumda, toplumun bu faydayı sağlayabilmesine imkân sağlayacak ideal üretim niceliğine ulaşmak için ne yapılabilir? Dışsal olumsuzluk durumunda buna yönelik bir vergi koymuştuk. Şimdi ise bir çeşit sübvansiyon uygulamaya konabilir. Eğer bu ağaçlardan alır ve dikerseniz 10 liralık bir vergi indiriminden yararlanacaksınız denebilir mesela. Yani her kim bu ağaçlardan dikerse normalde ödediklerinden 10 lira daha az vergi ödeyecekler demektir. Yani bu ağacın alıcısına Bu ağaçtan sağlayacağınız fayda her neyse bunun için size 10 lira daha fazla fayda sağlayacağız Demek gibi bir şey Bu şekilde ideal üretim niceliğinin sağladığından emin olmuş oluruz Böylesi bir durumda Marjinal faydanın hepsini yani bu Fazladan 10 liralık faydayı Ağacı diken kişilere vermiş oluyoruz Yani bu yeşille çizdiğim kısımda Onların oluyor ve 10 lira onlara gidiyor ama biz bu işin getirisi olarak bu turuncu kısımdan vazgeçmemiş oluyoruz Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın